Evlilik koçu hiçbir sorunu olmasa bile evlendiği kişiyle ve çiftler arasında iletişim, uyum, paylaşım gibi faaliyetlerin danışıldığı aksaklıkları için müracaat edilen profesyonel koçluk eğitimleri almış evlilik koçu üzerine, evlilik koçluğu üzerine odaklanmış kişiye evlilik koçu denir.